Rüyada ilahi görmek, rüyayı gören kişinin her işinin kolaylıkla hallolacağına, yaşamının sürprizlerle güzelliklerle ve iyiliklerle dolu olacağına, mal varlığını artarak yaşamın kusursuz olacağına, aynı oranda da huzurunun neşesinin, sağlığının yerinde kalacağına işaret eder. Rüya sahibinin sorunlarının kısa yoldan çözüme kavuşacağı, rahatının yerine geleceği ve her şeyin çok daha iyi yönde ilerleme göstereceği anlamına gelir. Rüyada ilahi dinlemek. Rüya gören kişinin uzun ve bereketli bir ömrü olacağına, rızkındaki ve kazancındaki verimin eksilmeyeceğine, yaşamın afiyet içinde sürüp gideceğine, gerek maddi gerekse manevi olarak hiçbir eksiğinin gediğinin bulunmayacağına ve gönül hoşluğu içinde olacağına tabir edilir. Rüya'da ilahi okumak hayırlara alamet eder. Rüya gören kişinin transmittsından durgun ve düşünceli halinden, bedensel ve ruhsal hastalıklarından kurtulacağına Mutluluğa giden yolu bulacağına, dertlerinin çarelerine kavuşacağına, dualarının gerçekleşeceğine ve muradının yerine geleceğine rivayet edilir. Rüyada ilahi sesi duymak. Rüya sahibinin kurtuluşa çok yaklaştığına, bundan sonra yolun açılacağına, şansının ve kısmetinin önündeki engellerin kalkacağına, yazgısının güzelleşeceğine alamet eder. Rüya sahibi bundan sonra iyi kimselerle karşılaşacak ve kendisine hayır getirecek olaylar yaşayacak demektir. Rüyada ilahi söylemek. Rüyada ilahi söylemekle ilahi okumak birbirine benzer şekilde yorumlanır. Her iki rüyada iyilikle karşılaşmaya, şifa bulmaya, tazelenmeye, canlanmaya, rızık sahibi olmaya, helal olan mallara bol kazanca kavuşmaya işaret eder. Rüyada ilahi bir ses duymak. Rüyayı gören kişinin Allah'tan kendisine gelecek hayra, lütfa, hikmete, fırsata, bolluğa, berekete, müjdeye ve yüceliğe işaret eder. Bir rüya sahibinin bulunduğu halden çok daha iyi bir hale geleceğine, saadete kavuşacağına, zenginliğe kavuşacağına, güç kudret sahibi olacağını rivayet edilir. Rüyada ilahi söylemek, Rüyanıza ilahi söylüyorsanız hayatınızda genel anlamda iyi ve güzel gelişmeler olur. Özellikle iş alanında bol gelir elde eder, manevi olarak da son derece pozitif bir dönem geçirirsiniz. Her açıdan kişiye olumlu katkıları olan rüyanın anlamlarından biri de Allah katında ilahi söyleyen kişinin çok makul duruma geleceğidir. İslam açıdan kişinin dini vecrübelerinin doğru biçimde ve Allah'ın hoşuna gideceği şekilde yaptığını gösterir. Hasta kişinin rüyasında ilahi söylemesi ise çok kısa sürede şifa bulacağına işaret eder. Rüyada ilahi söylemek çok hayırlı ve güzeldir. Allah'ın nimetlerinden bol bol faydalanmaya, zenginliğe kavuşmaya, iç huzurun yerinde olmasına tabir edilirken, bir diğer yandan da Allah'ın pek çok lütufu ile karşılaşmaya, manevi alanda ilim ve irfan ile donanmaya, güzel, hayırlı, makbul kul olma makama yükselmeye işaret eder. Rüyada ilahi okunduğunu görmek, şans ve uğur getirecek rüyalar arasındadır. Rüya sahibi için hayatta makbul olan şeyler yaşanacağına, sağlığının yerinde olacağına, kazancın hiç eksilmeyeceğine, kısmet kapılarının hiç kapanmayacağına ve Allah'ın rahmetin üzerinde olacağına işaret eder. Rüyada ilahi okuyan birini görmek, bir kişi sayesinde sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibi birisi tarafından ömür boyunca unutamayacağı, belki de anne babasından görmeyeceği kadar büyük bir hayır görecek, bu sayede hayatının dönüm noktası sayılacak kadar temiz bir işe girecek ve bir ömür rahat edecektir diye yorumlanmaktadır. Rüyada hırsız görmek Bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşacağınıza işaret eder. Bu durumlar bazen bir hastalık şeklinde zuhur edebileceği gibi bazen de hoş olmayan olayların yaşanması şeklinde olabilir. Unutulmamalıdır ki rüya tabirlere ne olursa olsun yaşanan sıkıntıların bize hayır getirmesi umulmalıdır. Bir diğer taraftan hırsızın olumlu anlamları da bulunur. Uzaktan gelen bir misafiri ağırlayabilirsiniz veya evlenmek niyetindeyseniz yakın tarihte bir evlilik yapabilirsiniz. Rüyada hırsız görmek ile sizi kandıracak bir şeklinde de tabir edilebilir. Hırsızı görmenin bir diğer rüya ise zina yapan bir kimsedir. Rüyadaki hırsız bazı zamanlarda sizi kıskanan ve bu kıskançlığından dolayı etrafındaki kimselere sizinle ilgili asla asla olmayan şeyler söyleyen sivri dilli birine de yorulabilir. Çevrenizde hakkınızı kötü konuşan kimseler olabilir. Rüyada hırsız görmek nefsinize yenik düşerek günahlar işleyeceğinizin de habercisi olabilir. Hırsız zinaya bulaşabileceğiniz anlamına bir uyarı da olabilir. Rüyanızda evinize hırsız girmiş ve onunla cebelleşmişseniz iç sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sizi kran veya kaygılandıran durumlarla karşılaşabileceğiniz gibi bu kaygı ve üzüntüleri ortada sebep yokken kendinizde yaratabilirsiniz. Eğer hırsız evinize girerek eşyalarınızı çalmamışsa evde yaşayanlardan birini hastalık geçireceğine fakat iyileşeceğine işaret eder. Başka bir rüya tabirine göre hırsızın eşyalarınızı çalmadan kaçması karşılaşacağınız bir sıkıntının daha başınıza gelmeden önleyeceğinize işaret eder. Hırsız ve hırsızlar rüyanızda size sağladıktan sonra eşyalarınızın büyük kısmını alıp götürmüşse, değer verdiğiniz bir insanın başına gelen bir sıkıntıya ortak olarak onun için üzüleceğinize işaret eder. Rüyada eve hırsız girmesi, evinizde bekar bir kız var ise kıza talip çıkacağını işaret eder. Evinizin soyulduğunu gördüyseniz, bazı sıkıntılar yaşadıktan sonra amaçlarınıza ulaşacaksınız anlamındadır. Kendinizin hırsız olduğunuzu gördüyseniz, işleriniz ters gidecek, Hırsız kovalıyor ve yakalıyorsanız, Hasımlarınızda galip geleceksiniz demektir. Rüyada eşyalarınız çalınmışsa ve eşyalarınızın kimde olduğunu bilmiyorsanız sergilediğiniz davranışların sonucunda sizce yaşça ve mertebece büyük kimselerden söz duyacaksınız demektir. Hırsız eğer bir mal çalarak gidiyorsa ve siz buna şahitlik ediyorsanız helal olmayan malların elinize geçeceğini işaret eder. Hırsızla bir olup ortaklaşa olarak eşya çalmak eğer çalışıyorsanız kovulacağınıza işaret eder. Bir diğer tabire göre rüyada hırsızlık yapmak, rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine işaret eder. Başka bir rüya tabirine göre, hırsızlık yapan kimsenin dostlarından ve yakınlarından kısmetler alacağına işaret eder. Rüyayı gören öğrenci ise, bu rüya öğrenim yaşamına gelecek başarılı günlerin habercisidir. Hırsızı yakalayarak polise teslim etmişseniz, işlediğiniz bir davranışın yanlış olduğuna karar vererek pişmanlık duyacaksınız. Hırsız yakalamakla ilgili bir diğer tabir ise, hasımlarınızı yeneceğiniz, Onların üstün onlardan üstün seviyeye ulaşacağımız anlamına gelir. Eğer rüyanızda hırsızı yakalayarak öldürürseniz, geçireceğiniz bir hastalıktan kurtulacağınıza yorumdur. Rüya'yı gördüğünüz sırada hastaysanız yakın zamanda iyileşirsiniz. Rüyanızda hırsız bir kimsenin ezan okuduğunu görmeniz çevrenizdeki kişilerin başarılarınız hakkında konuşacağına işaret eder. Rüya'da hırsız kovalamak, rüyayı gören kişinin karmaşık bir sorun üzerinde olduğuna ya da bir duruma açıklık getirmek için Hararetli bir uğraş içerisine girdiği anlamına gelir. Rüya sahibi bir olayı çözmeyi kafasına koymuş, onu halletmeden bırakmayacak demektir. Rüyada hırsızı dövmek. Kişinin bir kimseye yapacağı bir işten dolayı karşı çıkacağına, yapacağı o işi onaylamayacağına ve bu konuda onu engellemek ve durdurmak isteyeceğine işaret eder. Rüya sahibi tasvip etmediği bir şey için samimi şekilde düşüncelerini ifade edecek, eğer bu yeterli olmazsa da sert şekilde tepkisini ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Rüyada hırsız girdiğini görmek. Rüyayı gören kişinin kesesinden yiyecek, bu nedenle ona küfet olacak, maddi olarak yıpratacak, ona zarar verecek bir insanın varlığına işaret eder. Bu kişi rüya sahibini kıramayacağı aile halkından, komşularından ya da arkadaşlarından biri olabilir. Rüyada hırsızı öldürmek, rüyayı gören kişinin bir kimseyle restleşeceğine işaret eder. Rüya sahibi bir kişiyle aradaki gemileri yakacak, ilişkisini kararlılıkla sonsuza dek kesecek ve bu konuda son derece net bir duruş sergileyecektir. Rüyada hırsızlıkla suçlanmak. Rüya sahibinin başına geleceği uğursuz olaylara işaret eder. Kişiyi yıpratacak, sinirlendirecek, onun başına gelecekler nedeniyle bazı kimselere karşı düşman edecek bir olay yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada iş yerine hırsızın girmesi. Kazançlı eksilme yaşanmasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin işten çıkarılması ya da işine zarar gelmesi nedeniyle yaşayacağı geçim sıkıntısına, çekeceği sefalete ve içine düşeceği zor duruma işaret eder. Rüyada hırsızlık yaparken yakalanmak. Rüya sahibinin korkarak, utunarak ve sıkılarak bir şeye girmesine fakat yaptığından tam anlamına emin olamamasına ve bu nedenle de bazı kaygılar taşımasına işaret eder. Rüya gören kişinin ya sonradan pişman olursam diye endişe ve huzursuzluk içinde olacağı bir planın üzerine eğilmesi çalışması demektir. Rüyada bir başkasının evine hırsızın girmesi. Rüya gören kişinin duyduğunda, gördüğünde ya da yaşadığında çok mutsuz ve rahatsız olacağı bir haber almasına yorulur. Rüya sahibinin hiç hoşlanmayacağı bazı gelişmelerle karşılaşması ve moralinin bozulması anlamına gelir. Rüyada hırsızın halı çalması. Maldan kaybetmeye bu nedenle mali olarak açık vermeye işaret eder rüyayı gören kişinin başına gelecek musibetli bir olay nedeniyle variyetinin yok olacağına, karasının azalacağına, maddi birinin eskisi gibi olmayacağını yorulur. Rüyada tanıdığım birinin hırsızlık yaptığını görmek. Bir kimse hakkında hiç bilinmeyen şeyler duymaya ve öğrenmeye, bu nedenle o kimseden soğumaya, uzaklaşmaya, ona karşı duyguların, düşüncelerin olumsuz yönde değişmesine işaret eder. Yaşanacak bir olayda bir kimsenin göstereceği tepki ya da söyleyeceği bir söz nedeniyle gerçek yüzünün ortaya çıkması ve rüya sahibinin de adeta şok olması anlamına gelir. Rüyada eve gelen hırsızı dövmek. Haddini bilmez bir misafire ya da komşuya ağzının payını vererek onu durması gereken yeri bildirmeye işaret eder. Kişinin uzun zamandır kendisine karşı sabrettiği ve kötü söz söylememek için dişini sıktığı bir kimseye karşı artık patlaması demektir. Eve giren hırsızı bıçaklamak. Sabrın taşmasına işaret eder. Kişi için bardağı taşıyacak son damların da düşmesine, bazı insanlarla aradaki ilişkinin gerilmesine, kopma aşamasına gelmesine, kavgaların yaşanmasına, seslerin yükselmesine işaret eder. Riyada hırsızın elinde bıçak görmek. Tehlike arzadan bir olay içine düşmeye yorulur rüya sahibinin güvenliğinden şüphedeceği bir durumun içine düşeceği, bu durumla baş etmek zorunda kalacağı, bunun da kendisini bir aile zorlayacağına işaret eder. Rüya'da sevgilinin hırsızlık yaptığını görmek, ayrılık yaşanması ya da ilişkinin zedelenmesi ve çatırdaması anlamına gelir. Sevgilinin yapacağı bir hatanın kişinin gözünde affedilmeyecek boyutta olacağına ya da içine sindirmesinin ve duruma alışmasının zaman alması nedeniyle birliklerin bir süre sekteye uğrayacağını işaret eder. Rüya'da güvercin hırsızı görmek İnsanların yapacaklarını engel olan, fikirlerini çalan ve onun hayallerine ulaşmaktan alıkoyan bir kimsenin varlığına yorulur. Kişinin planları ve projelerini kendisinden dinleyerek, ondan önce uyarlayarak onun emeğini haksız yere sahiplenecek bir kimsenin ortaya çıkacağını anlatır. Veya da araba hırsızı görmek. Zarara neden olacak, alın terine ortak olmaya çalışacak, başkasının sırtından geçinmeye alışkanlık edinmiş, bunu bir yaşam şekli olarak benimsemiş, tembel, faydasız insanlara karşı haddini bilmeyen bir kişinin rüya sahibine de musallat olacağını bildirir. Rüyada hırsın ayak izlerini görmek. Yaşanacak kötü, tatsız ve olumsuz olayların başlangıcına şahit olmaktır. İstemeden içinde bulunacak bazı durumlardan etkilenmeye, günlerce üzerinde kafa yormaya ve bunu kendine baş ağrısı etmeye işaret eder. Zorla hırsızlık yapmak. Rüyada zorla hırsızlık yapmak. İstemeye istemeye birilerinin hatırı için ve onları kırmamak uğruna bir iş yapmaya fakat içine sinmemesine işaret eder. Rüya sahibinin aslında inanmadığı ama geri çevirmekle istemediği kimsenin değim yerinde ise oyununa gelerek sonradan kendisine kızmasına ve öz yapmasına işaret edecek olaylar yapmasına, hareketler yapmasına işaret eder. Rüyada araba hırsızlığını yakalamak. Kişinin sahip olduklarına tabiri caizse çöreklenmeye çalışacak bir insanın peydah olması ve tam onun adını kullanarak bir takım işlere girişecekken o kişiye engel olmayı başarmak anlamına gelir. Rüya'da rüyada at hırsızı görmek, işleri kötü yönde etkileyecek bir olaya maruz kalınacağına, bunun sonuçlarını ve kişinin elde edeceği galibiyetlere negatif şekilde yansıyacağına, bu nedenle de iyi yerlere gelinecekken gerileme başarısız olmak gibi büyük talihsizliklerle karşılaşacağına işaret eder. Rüyada aileyecek hırsızlık yapmak. Ekmek parası uğranan çok kötü, zorlu şartlarda çalışmaya razı gelme, bu konuda el ele vermeye, ailedik eğitim ve meslek sahibi kişilerin çok daha az maaşa, vasıfsız kimseler olarak çalışmayı kabul etmelerine işaret eder. Rüyada hırsız peşinde koşmak Rüyada evine gelen bir sizi takip ettiğini ve onun peşinden gittiğini gören kimse yakında çok güvendiği birinin ihanetine uğrar. Burya size hizmet edecek veya size yardımcı olan bir kimsenin hakkınıza çıkaracak dedikodulara kötü sözleri de işaret edebilir. Hırsızın peşinden koşmak bazen de gerçek hayatta kötülükleri takip etmeye ve kendinize uygun olmayan insanları örnek almaya yorulabilir. Rüyada kadın hırsız yakalamak. Rüyada kadın hırsız yakaladığını gören kişi çevresinde bulunan ve kendisi için sanki dostmuş gibi görünen bir kadın düşman olduğunu anlayacağı bir olay yaşayacak demektir.